Teknojok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir telefon incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz ülkemizde satışa sunulan yeni Realme modellerinden biri, Realme 7 Pro arkadaşlar. Bu telefon özellikle şarj tarafıyla öne çıkıyordu. Bunu neden hemen incelememin başında söyledim? Çünkü bu sefer farklı bir şey yapacağız sizlerle. Gördüğünüz gibi telefonun içerisinden çıkan süper dart teknolojisine sahip şarj adaptörü burada, şarj kablosu burada ve Telefonumuz da burada. Şu anda arkadaşlar bu telefonun şarjı pili %53. Şöyle göstereyim sizlere. Pilimizin seviyesi şu anda %53 seviyelerinde. Ben ne yapacağım? Şimdi bu telefonu inceleme esnasında şarja takacağım arkadaşlar. Ve incelememizin bir 10 dakika sonrasında falan bakalım %53 seviyesinden gerçekten de üst seviyelere kadar şarj olacak mı? Hızlı bir şekilde bunu sizlerle birlikte gözlemlemiş olacağız. Şöyle telefonumuzu şarja takalım ve incelememize yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Realme 7 Pro için herhangi bir kutu açılış videosu yapmamıştık. Dolayısıyla hemen burada bir ufak ufak bahsedeyim kutudan. Telefonumuzun kutusu yine Realme'den alışık olduğumuz sarı çizgilere sahip arkadaşlar. Kutu içerisinden telefonumuz, şarj kablosu ve Az önce de bahsettiğim üzere 65 Watt'lık hızlı şarj adaptörümüz birlikte geliyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü günümüzde bazı üreticiler çeşitli hızlı şarj teknolojilerini kullanıyorlar. Fakat bu hızlı şarj teknolojilerini destekleyen adaptörleri telefon kutusunun içerisine yerleştirmiyorlar. Bakıyorsunuz kutudan hızlı şarj teknolojisine sahip olmayan bir adaptör geliyor. Fakat Realme ne yapmış? Bu telefonda 65 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi var demiş ve kutu içerisine de SuperDart Dart teknolojisine sahip şarj adaptörünü yerleştirmiş arkadaşlar. Yani kutu içerisinden 65 wattlık hızlı şarj adaptörünün geldiğini de sizlerle paylaşmış olalım. Gelelim telefonumuzun tasarımına arkadaşlar. Realme bu telefonunda delikli ekran tasarımına yer vermiş. Telefonu şöyle elinizde tuttuğunuz zaman gayet elinize oturan bir yapıya sahip bu telefon. Arka tarafın parmak izi bırakmadığını hemen baştan belirtelim. Malum günümüzde pek çok modelin Arka yüzünde parmak izi kalması söz konusu oluyor. Bu da pek çok kullanıcıyı rahatsız eden bir detay aslında. Fakat Realme 7 Pro'nun arka tarafında parmak izi kalmadığını size rahatlıkla söyleyebilirim. Yani arka taraf gayet kaygan bir yapıya sahip, şeffaf bir yapıda değil. Fakat parmak izi bırakmıyor. Bu da telefon için önemli bir artı diyebiliriz. Telefonumuzun ön kısmına gelecek olursak arkadaşlar, az önce de belirttiğim üzere delikli ekran tasarımına sahip bir panel bizleri karşılıyor. Bu panelde çerçeveler gayet güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Yani aşırı kalın bir çerçeveler söz etmek mümkün değil. Zaten telefonun delikli ekranla geliyor olması üst kısımdaki çentik tarafında çerçevenin daha ince olmasına zemin hazırlamış. Dolayısıyla damla çentikli telefonlardaki üst kısmın kalın olması söz konusu bu telefon için geçerli değil. Çünkü dediğim gibi delikli ekran tasarımıyla geliyor. Alt kısma baktığımızda Doğal olarak 3 çerçeveye göre bir tık daha kalın. Fakat burada da yine öyle aşırı kalın bir çerçeve söz konusu değil. Dolayısıyla ekran gövde oranının gayet başarılı bir şekilde ayarlandığını söyleyebiliriz. Yeri gelmişken belirtelim arkadaşlar. Bu telefondaki ekran gövde oranı yaklaşık olarak %82.7 yani 80 seviyelerinde diyebiliriz ki bu da gayet yüksek bir orana denk geliyor. Evet telefonumuzun arka tarafına geçtiğimizde hemen sol üst köşede dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış dörtlü ana kamera modülünü görüyoruz. Bu ana kamera modülü arkadaşlar öyle aşırı bir çıkıntı yapmıyor. Yani şöyle masaya koyduğunuzda çok rahatsız edecek bir çıkıntı söz konusu değil. Bu da gerçekten önemli bir unsur. Çünkü çıkıntı çok yüksek olduğu zaman telefonu cebinize koyduğunuz anda kamera eğer size doğru denk. düşerse cebinizi, bacağınızı vesaire rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla bu çıkıntının gayet iyi orantılandığını da söyleyebiliriz. Realme burada kamera tarafında da, tasarım tarafında da gayet başarılı bir iş çıkarmış. Bize gelen renk arkadaşlar Mirror Silver diye geçiyor. Telefonun arka tarafına baktığımız zaman gri tonların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Tam kameranın ortasından alt kısma doğru uzanan bir Detay söz konusu ki burada telefonun arka yüzüne hoş bir detay konumlandırılmış. Dolayısıyla telefonun arka kısmını ışığa tuttuğunuzda gayet hoş bir yansımayla karşılaşıyorsunuz. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Telefonu kendinize tuttuğunuz zaman arkadaşlar sol tarafta ses açıp kapama sağ tarafta ise power tuşunun yer aldığını görüyoruz. Alt kısma baktığımızda 3.5 milimlik kulaklık girişi ve Type-C girişinin konumlandırıldığını görüyoruz. Sim kart girişimizde yine telefonun sol tarafında hemen ses açıp kapama tuşunun üst kısmına konumlandırılmış durumda. Genel olarak bakıldığında Realme 7 Pro'nun tasarım anlamında beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. Yani modern bir çizgiye sahip, arka tarafta parmak izi bırakmıyor, delikli ekranla geliyor ki bu sayede çerçeveler gayet ince tutulmuş durumda. Ve genel itibariyle ince ve zarif bir telefondan bahsediyoruz. Tasarım özelliklerine değindikten sonra bir sonraki durağımız arkadaşlar ekran. Ekran tarafına baktığımız zaman 1080x2400 piksel çözünürlüğünde 411 ppi piksel derinliğine sahip 6.4 inçlik süper AMOLED bir ekran karşılıyor. Bu ekranda arkadaşlar Corning Gorilla Glass 3 Plus teknolojisinden yararlanılmış yani dış darbelere karşı oldukça dayanıklı bir ekrandan bahsediyoruz. Şu da var telefon kutudan çıktığında ekran üzerinde bir ekran koruyucuyla birlikte geliyor yani sizin ekstradan alıp Tekrardan bir ekran koruyucu takmanıza gerek yok. Hala kutudan çıktığında telefonun ön yüzünde bir ekran koruyucu olduğunu sizlerle paylaşalım. Genel itibariyle ekran parlaklığı vesaire tatmin edici seviyede arkadaşlar. Yani ekran tarafında sizleri memnun etmeyecek bir durum söz konusu değil. Hemen ekran demişken buradan teknik özelliklere de uzanalım. Telefonda Qualcomm Snapdragon 720G Yonga seti bulunması. Bu Yonga seti arkadaşlar 8 nanometrelik bir geliştirme sürecine tabi tutuluyor. 8 nanometrelik geliştirme süreci ne demek? Hemen belirtelim. Yonga setinin içerisindeki transistörler arasında 8 nanometrelik bir mesafe var demek arkadaşlar. Bu transistör sayısını arttırdığı gibi yonga setindeki ısınma oranını düşürüyor, aynı zamanda güç ve verimliliği de yükseltiyor. Dolayısıyla 8 nanometrelik bir yonga setiyle halihazırda Google Play'de yer alan bütün oyun ve uygulamaları rahat bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Burada aklınıza şu soru gelebilir. Ben bu telefonu aldığımda PUBG gibi, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda sorun yaşar mıyım? Hayır arkadaşlar kesinlikle yaşamazsınız. Gayet üst seviyelerde, üst grafik unsurlarıyla birlikte bu oyunları kasma, donma ve ısınma olmadan rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu arada RAM tarafına da değinelim. Bize gelen versiyon arkadaşlar 8 GB RAM'li versiyonu muhtemelen ülkemizde de yine 8 GB RAM'li versiyonlarını satacaktır. Realme dahili depolama alanına baktığımızda ise 128 GB'lık bir dahili depolama alanına sahip olduğunu görüyoruz bu telefonun. 128 GB'lık dahili depolama alanı gayet günümüz koşullarına uygun bir depolama diyebiliriz. Çünkü 128 GB'ın altındaki dahili depolama alanına sahip olan modellerde genel itibariyle Cloud hizmetleri yani bulut hizmetlerine ihtiyaç olabiliyor. Fakat 128 GB'lık bir modelle genel itibariyle bütün fotoğraflarınızı, oyunlarınızı, videolarınızı ve belgelerinizi saklayacak bir alanın olduğunu söyleyebiliriz. Orta segmentteki diğer modellere baktığımızda arkadaşlar RAM kapasitesinin genel olarak 6 GB'larda gezindiğini görüyoruz. Realme burada 8 GB'la çıtayı bir tık daha yukarıya çıkarmış. Ayrıca dahili depolama tarafında da Genel ortalama 64 GB'lerde iken Realme 128 GBlık bir ortalamaya yer vermiş. Günümüzde arkadaşlar üst segment olarak nitelendirdiğimiz ve üst segmente hitap ederek çıkan telefonlarda bile 6 GB RAM'ler kullanılıyor hala. Bunun dışında dahili depolamalar da 64 GB'lerden başlıyor. Bunu da es geçmemek lazım. Dolayısıyla burada Realme 7 Pro'hane orta segmente hitap eden bir telefon olmasına rağmen RAM ve dahili depolama tarafıyla üst segmente göz kırpıyor diyebiliriz. Evet teknik özelliklerden bahsettiğimize göre sıra geldi kamera detaylarımıza arkadaşlar. Bu telefonda az önce de bahsettiğimiz üzere Realme 4'lü bir ana kamera modülü kullanmış. Bu ana kamera modülünde arkadaşlar 64 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera bulunuyor. Bu kameraya 8 megapiksellik f2.3 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı, 2 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip makro ve f2.4 diyafram aralığına sahip derinlik kamerası eşlik ediyor. Genel olarak baktığımızda ana kamera tarafında ihtiyaçlarımızın kağıt üzerinde karşılandığını görüyoruz. Elbette kamera söz konusu olduğunda kağıt üzerinde yazan ifadelerin bizim için çok bir anlam ifade etmediğini söyleyebiliriz. Çünkü önemli olan kameranın gerçek performansı arkadaşlar. Biz bu telefonun kamerasıyla çeşitli fotoğraflar çektik. Dilerseniz şimdi bu fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım. Evet görüldüğü üzere Realme 7 Pro'nun kamera performansının hali başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Peki telefonumuzun video performansı nasıl? Hemen bunu da size gösterelim. Yalnız göstermeden önce ufak bir iki not vermek istiyorum sizlere. Bu telefonun ana kamerasıyla arkadaşlar 4K çözünürlükte 30 fps videolar çekebiliyoruz. Ve 1080p çözünürlükte de 120 fps videolar çekebiliyoruz. Şimdi dilerseniz ofisimizin terasında bu telefonla çektiğimiz video ile sizleri baş başa bırakalım. Yalnız şunu belirtmek istiyorum sizlere. Bizim ofisimiz 16. katta bulunuyor. Dolayısıyla E5'in kenarında olmasından ötürü de hem E5 gürültüsü var hem belli bir rüzgar gürültüsü var. Bu gürültülü ortama rağmen telefonun ana kamerasıyla gayet başarılı bir video çektiğimizi de belirtebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda ofisimizin balkonundayız. E5'in kenarında gördüğünüz gibi gürültü, rüzgar hepsi bir arada. Ve herhangi bir profesyonel mikrofon desteği almadan direkt olarak ses kaydını ve görüntü kaydını Realme 7 Pro ile gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bugün hava bir aylık kapalı ve trafikte bir hayli yoğun diyebiliriz aslında. Bu arada metro geliyor. Hemen şöyle metroya doğru bir yakınlaştıralım. Böylece kameramızın zoom performansını da test etmiş olalım. Evet gördüğünüz gibi gayet gayet başarılı diyebiliriz. Zoom olsun. Çekim olsun. Gayet her net bir şekilde görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere ana kameranın video ve fotoğraf performansının hali tatmin edici olduğunu söylemek mümkün. Peki ön kamera nasıl? Bu telefonda arkadaşlar 32 megapiksellik geniş açılı bir ön kamera bulunuyor. Bu ön kamerayla da birkaç selfie fotoğrafı çekmiştik. Dilerseniz şimdi bu selfie fotoğraflarını da sizlerle paylaşalım. Kamera tarafını toparlamak gerekirse Realme 7 Pro'nun gayet tatmin edici kamera özelliklerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zaten telefonun kamera menüsüne girdiğinizde de arkadaşlar fotoğrafın yanı sıra portre 64 megapiksel ve daha fazla seçenekleri yer alıyor. Daha fazlaya tıkladığınızda ise Ultramaclo film modu, ağır çekim Pro yani uzman ve Panorama modlarına geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıyeten gece çekimleriniz için de Farklı bir sekme bırakıldığını sizlerle paylaşalım. Genel itibariyle telefon kamera açısından orta segmentteki beklentileri karşılayacak düzeyde dizayn edilmiş. Zaten çektiğimiz video ve fotoğraflardan da bunu anlamak mümkün. Kamera performansından da bahsettiğimize göre sıra geldi bu telefonun bana kalırsa en önemli özelliği olan hızlı şarj olayına. Bu telefonda arkadaşlar 4500 mAh'lik bir batarya bulunuyor ve bu batarya 65 watt'lık hızlı şarj teknolojisiyle Desteklenmiş. Biz incelememizin hemen başında telefonumuzu şarja takmıştık. Bu videoyu çekmeye başlayalı da hemen hemen 15 dakika gibi bir süre geçti arkadaşlar. Ki bu 15 dakikaya arada yaptığımız hatalar montajda atılan kısımlar dahil. Ve bakıyorum şu anda evet %89 seviyesine ulaşmış bizim şarjımız. Hemen size şöyle göstereyim. Güzel de bir animasyon var ekranda. Şarj seviyesi gördüğünüz gibi %90'a koşuyor şu anda. Yani real mi? Gerçekten de hızlı şarj olayını güzel bir şekilde dengelemeyi başarmış arkadaşlar. Şu anda telefonun şarjı %90'lara gidiyor. Evet gördüğünüz gibi telefon canlı bir şekilde şarj ettik ki biz hani bu hızlı şarj olayını size direkt olarak gösterelim istedik. Çünkü Realme bu hızlı şarj olayında gayet iddialıydı. Çok verimli bir şekilde kullandığını iddia ediyordu. Biz de dedik ki bu incelemede farklı bir şey yapalım ve... Telefonu inceleme esnasında bir şarj edelim bakalım. Gerçekten de bu hızlı şarj olayında anlattıkları kadar mı görelim dedik. Gerçekten de iddialarmış arkadaşlar. Telefonu ilk şarja taktığımızda %53'tü bu telefonun şarj seviyesi ve şu anda %90'a ulaşmış durumda ki dediğimiz gibi 15 dakikalık kısa bir süre içerisinde demek ki 15 dakikada nereden baksanız bir %37'lik şarj olmuş bu telefon. Ki şu da var. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum arkadaşlar. Normalde sıfırdan %50'ye çıkmaları telefonların daha kısa sürüyor. Yani demek ki bu telefon 0 %50 arasına da 15 dakikada ulaşabilir. Bu dipnotu da sizlerle paylaşmış olalım. Telefonumuzun ben biraz arayüzüne değinmek istiyorum arkadaşlar. Realme UI ile geliyor bu telefon. Kısa bir süre önce biz Realme UI ile ilgili bir video yayınlamıştık. Ve bu videoda arayüzün kullanım kolaylığından sizlere bahsetmiştik. Dilerseniz şimdi yukarıdan bir kart vereceğim. Bu videoya da o karttan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Realme UI son derece kararlı bir arayüz. Kullanımı da gayet basit ve verimli. Android 10'un nimetlerinden sonuna kadar yararlandığında sizlere söyleyebiliriz arkadaşlar. Genel itibariyle baktığımız zaman Realme 7 Pro'nun gayet başarılı bir telefon olduğunu söylemek mümkün. Bence orta segment bir cihaz almayı düşünüyorsanız Realme 7 Pro'yu da yelpazeniz içine almanızı tavsiye ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.